Sevgili öğrencilerim merhabalar. Karaya geçiyoruz arkadaşlar bu videomuzla birlikte 18. bölümü gömeceğiz inşallah. Toplamda 14 tane köşe taşımız var. Sonrasında tabii ki tarama testi vardır illaki. Konu testleri vardır. <gülüyor> Hepsini birlikte gömmeye başlayalım. Şimdi birinci köşe taşımızla başlıyorum. Şu önce bir odaklanmasını ayarlayalım. Yakınlaştıralım birazcık şöyle. Bu görüntü, bu boyut iyidir diye düşünüyorum. Şimdi bir de odaklanmayı ayarlayalım. Parlaklığı da ayarlayalım. Evet. Hadi bira bismillah deyip başlayalım. Diyor ki, ABC'de kare. Sonra KL paralel AB'ye diyor. 4 kök 2 olduğuna göre diyor. AC kaçtır? diye de bir soru soruyor. Şimdi burada karenin özelliklerini bir bilelim. Kare'de Köşegenlerimiz her zaman açı ortay oluyor dostum. Yani 90 dereceyi 45-45 diye bölüyor. Aynı şekilde bu taraftan da 45-45 ve yine diğer köşegenimiz de 45-45 bölüyor. Bu karede bilmem gereken birinci özellik. 2. Karedeki köşegenlerim zaten 45'lerden de gözüküyor ya arkadaşlar. Dik kesişiyorlar. Bu da 2'ye. Karede köşegenler birbirine eşit uzunluktadır. Ve şu dört parça tıpkı dikdörtgende olduğu gibi birbirine eşittir. İşte bunlar karenin bilmeniz gereken özellikti. Zaten kenarlarının eşit olduğunu, bütün açılarının 90 derece olduğunu zaten biliyoruz dostlarım. E birçoğunuz bu özellikleri de biliyordunuz. İşte karede bilmen gerekenler bu kadar. Geri kalan bütün kare sorularında yapacağımız işlemler ya benzerlik ya dik üçgen işte Pisagordur, Ökliptir. Gibi işlemler yapacağız. Bütün soruları gömeceğiz inşallah. Şimdi burada K'l paralel diyor. A'B'ye. Dostum madem ki paralel o halde burası da 90. Şurayla yöndeş açılar değil mi? Çünkü bunlar. Bakın 90, 45 o zaman bu da 45. Demek ki 4 kök 2 ise bu da 4 kök 2. 90, 45, 45 üçgenin özelliği neydi? Ee, 45'lerin karşısında ne varsa 90'ın karşısında kök 2 katı, olacaktı. Yani 4 kök 2 kök 2 katı olacak. Şuradaki uzunluk. 4 kök 2'yi kök 2 ile çarparsanız şurası 2 yapar. 4 ile de 2'nin çarpımı 8'dir. Burası 8. Bu da 8. Bu da 8. Bu da 8. Neyi soruyor? A, soruyor. 16'yı paketledim. Evet geldik buna. Köşegenlerden birinin uzunluğu 4 santim olan karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum karedeki olay köşegenimizi 4 vermiş ya. Neydi 45-45 diye açıyordu ya bu köşegenler burayı. Açı ortay olacaklardı. Demek ki bir kenar uzunluğu iki kök 2 kök 2ymiş ki kardeşim. Bir kenarın kök 2 katı oluyor bakın 4 dediğimiz uzunluk. Demek ki bir kenar 2 kök 2. E alanını soruyor bize i̇ki kök 2 kök 2'nin karesidir o da 8'dir dostlar. Karenin alanı bir kenarının karesi. Şimdi alan kbc'yi 4 vermiş ki burası 4 ise buradaki üçgenlerin her birinin alanı birbirine eşit. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi köşegenler çizildiğinde 4 tane üçgen çıkıyor. Dördünün de alanı birbirine eşittir dostlarım. O halde tüm karenin alanı 16. Peki karenin alan formülü neydi? Bir kenarının karesiydi. Demek ki x kare 16 x eşittir 4 yapıştır gelsin. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. Yine bir kare görüyoruz. Karede köşegenlerimizin dik kesiştiğini gösterelim. Bir kenarımız 4 ise şurası da 4. Bizim köşegenimiz bir kenarın kök 2 katıydı. 4'ün kök 2 katı 4 kök 2. O halde burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2 geldi. Tabii ki şu köşegen de 2 kök 2. Bakın bu köşegende 2 kök 2. Hatta bu da kök 2 kök 2 dağıldı. Ve şuradaki dik üçgenden de x'i bulalım. Pisagor yapıyorum. x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı kök 2'nin karesi 2. Yani x kare 10 x eşittir. Kök 10 paketledik bile çoktan. Hemen çevirdim arka tarafı ve geldim 2 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. ABC'de kare bir de eşkenar üçgen var dostlarım. Madem ki eşkenar üçgen bütün açılarına şöyle 60 derece yazalım. Yine eşkenar üçgense bütün kenarlarına tık tık koyalım. Bakın karenin de bir kenarına tık tık koydum. O zaman karenin diğer üç kenarına da tık tıkı koyuyorum. Ve bakın buradaki üçgenim e, ikiz kenar bir üçgen çıktı. Hatta tepesi kaç derece şu açımız? 30 derece. Peki o zaman şu açılara toplam 75 kalacak. Şey 150 kalacak. 75 75 dağılacaklar bu güzelliği de. Kardeş kardeş paylaştılar. Karenin bir iç açısı 90 dereceydi. 75'i buradaysa x'ime de kaldı Adana dedim. Geldim 2'ye. Evet kare alfa kaç derecedir diyor. Karede köşegen açı ortaydı. o halde buraya 45 45 yazdım. Bakın burada 90 var. Demek ki şurası da 45. 45'in bütünleri dış açısı 180'den çıkartırsan 45'i 135'tir ders. Geldik 3 numaraya. Evet x var 29 var. ABC'de kare buna göre verilenlere göre x kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen aklıma şu geldi. Karedeki diğer köşegeni çizeyim. Tıpkı eşkenar dörtgende yaptığımız gibi. Köşegenler dik kesişiyordu. Bu bir. Köşegenler açı ortaydı. O halde burası 45. Ve bakın şu üçgenimizde... İç açılarımız 1.29 var 1.90 var 1.45 var bir de x var Bunların toplamı 180 derece olmalı 90 çıkarsa Burada 90 kalır 45 çıkarsa burada 45 kalır Demek ki 29 ile X'in toplamı 45 O halde X eşittir 16 olmak zorundadır Dedim ve geldim şu soruya ABC'de kare Şurada bir 118 görüyoruz. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Dostum karede yine köşegenlerin açı ortay olmasından şuradaki açımızın 45 derece ve altındaki şu açının da 45 derece olduğunu biliyoruz biz. Şimdi 118'in içindeki şu açı 62 derece olur. 118'in bütünleri dış açısı diyebilirim buna 62 derecedir. Doğru söyledim değil mi lan? Evet 62 Sonra şu küçücük üçgen var bakın burada 45 62 daha 107 107 ise şu açıya ne kalmak zorunda 180 olması için 73 derece kalacak. E bu 73 ise bunun dış açısı da 73'tür. Şurası da 73 ikiz kenar üçgen olduğu için hocam bu açıda 73 ve topladım 146 x'e kaldı 34 180 olması için. Evet iki numara da tamamdır. İkinci köşe taşımız hemen geldik 3 numaralı köşe taşına x kaç derecedir diye bir soru soruyor bize şunlar paralelmiş birbirine hemen şunu yapalım 90'da bu köşenin tamamı 24'ü çıkartırsam 66 mı kalıyor dostum peki şurada da bir u kuralı var bakın paralel olduklarından dolayı x ile 66'nın toplamı 180 olacak o halde x eşittir 114'tür diyebiliriz geldik 2'ye ABC'de kare, 15'leri görüyorum dostlarım. Şuralar 90'ar derece, o halde şurası 75. Yine 90 derece, şurası 75. Bakın bu üçgenle, bu üçgen birbirinin eş üçgeni arkadaşlarım. Nereden anladın öğretmenim? Bir kere açıları tıp atıp aynı, bu benzer olduklarının ifadesi. Açılar eşitse iki üçgen kesin benzer. Bir de ekstradan 75'in karşısına bakın, tık tık. Şu 75'in karşısına bakın. Lan o da tıktık. Tık. Yani ikisi de 75'in karşısındaki kenarları karenin birer kenarı. Ve bunlar eşit. O zaman işte bu üçgenlere biz eş üçgen diyoruz. Artık şunu söyleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hocam buradaki 15'in karşısıyla... Buradaki 15'in karşısı eşittir. Buradaki 90'ın karşısıyla... Buradaki 90'ın karşısı eşittir. Yani bizim şu ortadaki üçgenimiz kesinlikle bir ikiz kenar üçgenmiş ha buraya da x'i yapıştırdım peki 15 burada 15 burada 30 o zaman şu ortaya ne kalacak 90 olması için 60 lan bu ikiz kenardı 60 sa x'lere ne kaldı toplam 120 kaldı 60 60 paylaştılar meğersem bu üçgen eş kenar üçgenmiş geldim ha buna bakın burada da eş üçgenler yapacağız dostlarım x nedir kaç derecedir diye bir soru soruyor bize şimdi şunu yapacağım Şimdi karenin bir kenarına ya da şöyle yapayım. A diyeyim şu eşit kenarlara. Şuraya da B yazdım. Yani karenin bir kenarı A artı B. O halde burası da A artı B. Dostum şu üçgene odaklansana şuna. Bak bu üçgenin bir kenarı A. Diğer bir kenarı A artı B. Ve bunların tam arasındaki açı 90. E bir de şu üçgene odaklan. Bak onu da başka renkli kalemle yapıyorum. Kurşun kalemle karaladım. Bak bunun da bir açısı A. Bir açısı, bir kenarı pardon. Bir kenarı A. Diğer bir kenarı A artı B. Lan bunun da aradaki açısı 90. O zaman bu üçgenler kesinlikle eş üçgenler kardeşim. Yani şunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin sen. Hocam şu siyahla taradığım, kurşun kalemle taradığım üçgenin A kenarının karşısındaki açıya ben K yazarsam aha bunun da A kenarının karşısındaki şu küçük açıya k derece yazmalıyım. Peki hocam buraya k yazdıysam şuraya ne kaldı? 90 eksi k. Hayda x'e bak. Üçgende açıyı hatırlayın. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Yani x 90 eksi k ile k'nın toplamıdır. E k'lara bay bay dersek x de denizli gelir. 4 numaraya geldim dostum bakalım bu ne diyor. Şimdi şu salak şu salağa eşitmiş x nedir diye de bir soru sormuş bize hemen bir paketlemeye çalışalım neler yapacağız bir görelim ee, yine eş üçgen var mı diye düşünüyorum da galiba burada göremedim şu anda neyse o zaman şöyle yapalım şuna a diyelim ikiz kenarmış ya buna da a yazalım sonra e, şu kenara tık koymuş buna da tık koyalım ikiz kenar görünce tabana diklik indirmek adettendir şuradan bir diklik indirelim burayı ikiye bölsün k k Tabii ki o zaman bu da 2K. Şimdi başka e, ne geliyor başka başka başka başka. başka. Şurası 90 A şuraya da B yazalım. Bakın şurası A ise o halde şuranın da B olduğunu söyleyebilirim. Çünkü A 90 B üçlüsünü görün. A ile B'nin toplamı 90'mış demek ki. O yüzden burası da 90 olduğu için A ise buraya B yazın. E B ise artık X'e ne yazarım ben? A. X dediğimiz A'yı eşitmiş meğerse şimdi yine eşlik var mı diye bir bakayım ben dostlarım ee, burada bakın 90'ın karşısı karenin bir kenarı burada 90'ın karşısında 4k var yok eşlik yok da benzerlik yapabiliriz ama istersek diye düşünüyorum ben burada A'nın karşısına ne diyelim M diyelim M uzunluğu burada A'nın karşısında karenin bir kenarı hmm, dur bakalım başka bir şey görmeye çalışacağız demek ki Buradan yemiyor arkadaşlar. Bu tam ikiye bölmüş ama yemedi buradan. Şuradan bir muhteşem üçlü yapsam. Yine 2K ise bu da 2K'dır desem. Bir işime yarar mı acaba diye düşünüyorum açıkçası. Yok yaramıyor. Bu muhteşem üçlü de yemedi de şunu yapsam arkadaşlarım. Şuradan da bir diklik indirsem ben. Şöyle bir 90 derece indirsem. Artık bakın bu 90'ın karşısı karenin bir kenarını görüyor ya. Bu 90'ın karşısı da karenin bir kenarını görüyor. Ve B var, 90 var, şurası da A diyebilirim. Artık bunların da eş olduğunu ispatlamış oldum şu üçgenle. Bakın gösteriyorum. Şununla şu üçgen eş üçgendir bunlar arkadaşlarım. Ve e, ne diyebilirim mesela? Burada A'nın karşısı 1 kaysa buradaki yok B'ymiş bu açı. B'nin karşısı 1 kaysa buradaki B'nin karşısı da yani benim şu çizdiğim diklikte 1K. Ve bakın şunu fark ettim. Şuraya alayım mı ben o üçgen arkadaşlar? Siz de rahat rahat görün. Bak şurada bir diklik indirdiğim bir üçgen var. Ve bu dikliği 1K gördüm. Ve biz CF'ye ne demiştik? Toplam 4K. Dostum bu nasıl bir üçgen çıktı? Haşa 4H kuralını hatırlayın. Hangi üçgendeydi? 15, 75, 90 üçgeni. O zaman benim bu açım ya 75 ya 15. 75 var şıklarda ki. Zaten bu 75'e yakın olarak iner. Bu diklik onu da biliyoruz zaten. Evet 3 numara da tamamdır. 4 numaralı köşe taşının birinci sorusundayım dostlarım. Alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şuradan bir diklikte biz çizelim. E, şuna K dersem. Bakın burası K artı 1. O zaman bu da K artı 1. Tabii ki bu da K artı 1. E, o halde karenin bir kenarı 2K artı 2. Demek ki burası da 2K artı 2 olacak. Ve biz de şurada bir Pisagor Bans yaparak K'yı bulabiliriz artık. Hadi bulalım. Kök 73'ün karesi 73 eşittir. K'nın karesi artı 2K artı 2'nin karesi. Onu da şöyle açalım. Birincinin karesi diyelim 4K kare. İkincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8K. Şimdi 4'ü bu tarafa atarsak 69 mu kalıyor burada? Burada da 5K kare artı 8K'mız var. K'ya direkt değer vermeye deneyeyim ben arkadaşlar. Mesela 2 desem K'ya ne oluyor? 2'nin karesi 4, 5 ile çarptım 20. 2 desem 16, 20, 36 oluyor olmadı. 3 desem 3'ün karesi 9, 5 ile çarptım 45, 24 daha 69 oluyor. Demek ki K 3. K 3 ise bir kenar uzunluğun 2 kere 3 6, 2 daha 8 geldi. Bana da karenin alanını soruyor Bir kenarının karesiydi 64'ü paketledim 8'in karesi Evet çok benzer bir soru daha Hemen ne yapacağımızı artık çok iyi biliyoruz Şuradan paralel çizeceğiz Burası 1 ise Buraya da 1 diyeceğim Şuraya bir k diyelim Bakın karenin bir kenarı k artı 2 çıktı O halde burası da k artı 2 Hemen pisagor bağımsını yapalım 2 kök 13'ün karesi ee, 52 Eşittir K'nın karesi artı K artı 2'nin karesi. O da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı yaptı. Buradan da K'ya yine değer verirseniz K'yı 4 buluyoruz dostlar. 4 deyince çünkü burası da 6 geliyor. 4, 6, 2 kök 13 üçgenini ben ezbere bildiğim için hemen 4 olduğunu zaten görmüştüm. Demek ki K 4 ise karenin bir kenarı 6. Karenin çevresi 4 tane 6'dır, 24. Evet bu sorudayız. ABC'de kare demiş. Hemen şöyle yapalım. Şuraya K dersem, bakın K artı 7. O halde burası da K artı 7. Hemen şurada tabii ki yine Pisagor yapmaktansa ne yapacağız? Az önceki soruda yaptığım gibi 13'ü gördüğün zaman ne diyeceksin? 5, 12, 13 üçgeni. Tıpkı 2 kök 13'ü gördüğünde 4, 6, 2 kök 13 üçgeni dersin. Burada da 5, 12, 13 üçgeni diyebilirsin. Hemen K 5'tir. Yani karemin bir kenarı 12'dir diyebilirim. Karenin çevresini soruyor. 4 tane 12'dir. 48'i paketledim. Dördüncü sorumuz. 2 tane kare görüyorum soruda. Şunun kenarlarını hemen 2, 2, 2 yazalım. Dostum şuraya A diyelim. Bakın karenin bir kenarı A artı 2. Burada da A artı 2 çıktı. Tıpkı ikinci sorunun aynısı değil. Mi? Bakın iki kök 13 ise 4, 6 2 kök diyorum. Hemen A'ya 4 diyorum. Burası da 6 geliyor. Karenin bir kenarı 6 ise çevresi şey alanı pardon 36'dır. 6'nın karesinde. Evet 4 numarada tamamdır. Hemen geçtim. 5 numaralı köşe taşımıza. ABCD kare diyor dostlarım. Bakın şurada bir 30-60-90 üçgenimiz var değil mi? Şimdi 30'un karşısı X ise 90'ın karşısı 2X. 60'ın karşısı ise X kök 3. Şimdi karinin kenarları eşit olduğu için ne diyeceğim ben hemen burada? Şu kenar yani X kök 3 ile 2'nin toplamı eşittir. 4 ile x'in toplamına diyeceğim dostlarım. 4 artı x'e. Peki şu 2'yi bu tarafa alalım. Burada 2 kalsın. x'i bu tarafa alalım. x parantezinde köküç eksi 1 olur. Hatta köküç eksi 1'e bölersek şuradan nereden devam edeyim? Şurası gözüküyorsa. x eşittir şu olur. Köküç eksi 1'e bölüyorum. 2 bölü köküç eksi 1 olur arkadaşlarım. Şimdi köklü sayıları hatırlayın. Bunu ne yapacağız? Eşleni ile genişleteceğiz. Kökü çartı ile. Şöyle oldu. X eşittir 2 çarpı kökü çartı 1. Bölü. 3, köküçün karesi 1'in karesi. 3 1 oluyor yani. 2. Bunlar giderse x eşittir kökü çartı 1 kaldı. Cevap bu. Geldik 2 numaraya. Bakın ikiz kenar üçgen görüyorum. Hiç düşünmeden tabanına dikliğimi indirdim. Bu diklik tabanı 2'ye bölecek dedim. Sonra şuraya... 2a uzunluğu dersen bakın karenin bir kenarı 2a artı 4 geliyor. Demek ki şurası da 2a artı 4 hatta a artı 2 a artı 2 diye de dağıldı. Sonra şurada da pisagor yapacağım. Ama onu gördüğüm için acaba 6 8 10 olabilir mi diye düşünüyorum. A'ya 4 desek oluyor mu? Bakın burası 6 oluyor 4 desek burası 8 oluyor doğrudur. Demek ki a 4'müş burası 6 ise burası da 6 karenin bir kenarı 12. Karenin çevresini soruyor. Ceyhan'ı işaretledim. Hemen geldim buna. Yine bir ikizkenar görüyorum dostum. Hemen ne yapacağım? İkizkenarın tabanına dikliğimi indireceğim. Bakın şurası 7 ise burası da 7. İkizkenarda taban 2'ye bölünecek. Bu da 7. Ve şu dik üçgende benim çok sevdiğim 7 24 25 üçlü üçgeni. Demek ki yükseklik 24. Yani karenin bir kenarı 24. O halde x'e kaldı 10. Denizli'yi işaretledim çoktan. Geldim 4 numaraya. Evet karenin bir kenarını 4 görüyorum. Burası da 4. 4. Burası da 4. Burası da 4. Bakın şu da 4'müş. Ve şuradaki dik üçgen yine sizin çok sevdiğiniz 3, 4, 5 dik üçgeni. O zaman x 1'dir diyorum. Adana'yı işaretliyorum. 5 numarada tamamdır. Hemen çevirdim. 6 numaraya geldim arkadaşlarım. ABC'de kareymiş. Ve bir de köşegen çizilmiş. O halde karede tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenlerin dik kesiştiğini, köşegenlerin birbirini ortaladığını söyleyeceğim. Burası k artı 1 ise burası da k artı bir, bu da k artı bir, bu da k artı bir. Tıpkı dik dörtgende olduğu gibi köşegenler birbirine eş. Ve bakın şuradaki dik üçgen yine sizin çok sevdiğiniz 5 Size kopyayı versin. Acaba 3, 4, 5 dik üçgenimi mi? K'ya 3 desem gerçekten burası 4 oluyor arkadaşlar. O halde şu da 4, bu da 4. X dediğiniz yer şurası. 4 ile 3'ün toplamı Bursa. Geldik buna. Bakın yine karede köşegen muhabbeti yapacağız. Hemen şunu çizelim. Köşegenler birbirini dik kesiyor. Köşegenler birbirini ortalıyor. Toplam 6 mı? O zaman 3 burası 2 burası, 3 burası, 3 burası dağıldık. Ve şuradan da Pisagor'umuzu çaktık. X kare eşittir. 3'ün karesiyle 2'nin karesi 13. Ceyhan'ı işaretledik. Geldik buna. Bakalım bu ne diyor? 2 tane kare görüyoruz yine burada arkadaşlarım. Birisi 5 kök 2, birisi 7 kök 2 olan 2 tane uzunluk görüyoruz. EBFG'nin yani şuradaki karenin alanı nedir diye soruyor. X'in karesini soruyor bize. Hemen şunu devam ettirelim şöyle. Burası X ise burası X. Şuraya Y diyelim Y. Bakın karenin bir kenarı X artı Y. O zaman bu da Y. O zaman burası X artı Y. O halde bir kenar X artı Y olacaksa burası da Y gelmek zorunda. Peki şuradaki bakın Y, Y. Y kök 2. Değil mi? 45-45-90 üçgeninden. Y, Y, Y kök 2. Demek ki Y dediğiniz şey 7. Şurası 7 arkadaşlar. Hemen şuradan da bir pisagor yapalım. 5 kök 2'nin karesi 50 eşittir. 7'nin karesi 49 artı x kare. Demek ki x kare 1. Zaten biz de x kareyi aramıyoruz mu? Karenin alanını arıyoruz. x kare 1 ise cevap da 1'dir. Evet yine hemen köşegenimizi çizelim isterseniz şöyle. Köşegenlerin dik kesişliğini, şunların birbirini ortaladığını söyleyelim. Şimdi 15 Şurası 45 değil miydi arkadaşlarım? Karede köşegen açı ortaydı. 45-45. Bakın 15 ile 45'in toplamı şuraya eşittir. 60. 90-60. Aha burası 30. Lan 90'ın karşı 8'si. 30'un karşı 4. 60'ın karşısı 4 60 kök 3. Peki burası 4 kök 3'sü hocam. Bu da 4 kök 3. Bu da 4 kök 3. Hatta 45-45-90'ın 4 kök 3. 4 kök 3. 3. Burası kök 2 katı. 4 kök 6. Bakın karenin bir kenarı 4 kök 6 geldi. Bize de alanını soruyor. Yani 4 kök 6'nın karesini soruyor. O da 4'ün karesi 16. Kök 6'nın karesi 6. 16 çarpı 6 Edirne yaptı. Evet. 6 numaralı köşe taşı da tamamdır. Hemen geldik 7 numaralı köşe taşımıza. Kare diyor. Yine ben köşegen çizeceğim. Bir köşegeni görünce eşkenar dörtgende öğrendik bunu. Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Şuraya K, şuraya K, şuraya K, K. Yazdık Ve bakın burada da bir Pisagor bağıntısı çıktı karşımıza. Hadi bulalım Pisagor bağıntısını arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Ee, K'nın karesi artı K artı 4'ün karesi. O da K kare artı 16 artı 8K eşittir. Kök 58'in karesi 58. Buradan 2K kare artı 8K eşittir. 16'yı çıkarırsam 2, 4, 42 bir de 2'ye bölelim. K kare artı 4K eşittir. 21. Yani K parantezinde K artı 4 eşittir 21 ki 3 ile 7'nin çarpımı geldi bana. K 3. Burası da 7 oluyor gerçekten. Evet K'mız 3. O halde 3, 3 bir kenar 3 kök 2 geldi. Neyi soruyor bize? A, B, E'nin alanı. Şu üçgenin alanı. Arkadaşlarım bu üçgen tabanı 4. Yüksekliği şurası olan Hani dışarıdan çiziliyordu geniş açılı üçgenlerde Yüksekliği 3 olan üçgen değil mi? 3 çarpı 4 12 bölü 2'den 6'yı paketledim Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım dostlar Geldim bu soruya Evet yine ben bir köşegen çizeyim isterseniz Hemen şuradan Hop, Köşegenlerin dik kesiştiğini AC ile BE eşitmiş Arkadaş Şuna K Şuna K. Şuna K. Şuna K diyelim. AC 2K ise bu da 2K oldu mu? Bak bakayım şu üçgeni. Bak bu üçgeni. Sen seviyorsun bu üçgeni. 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K olur? Sadece 30'un kardeşim. 30-60-90'ı paketledik. Evet geldik buna. Artık köşegen çizmeye alıştınız dostlar. Hemen şu köşegeni çiziyoruz. Ve 90'ımızı yapıştırıp şunların dördünü eşit olduğunu söylüyoruz. Demiş ki A, E, 3 e katıdır. Lan şuna K desem A, E, 3K. E bu da, bu da K, bu da K, bu da K, bu da K. Dostum şu dik üçgene bak bakayım sen bir. K, 2K. Hatırla benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs neydi? Küçük olanın kök 5 katı. Demek ki K'nın kök 5 katı olacak hipotenüs. O halde K 5. Lan K 5 ise 5, 5. Burası ne oluyordu? 5 kök 2. Karenin çevresi bir kenarı 5 kök 2'si çarp 4 ile 20 kök 2'yi paketle. Geldik buna artık bu soruyu kendin çok rahat yaparsın. Çünkü sen db'yi çizeceğini buraya 90 yazacağını. Lan 6 ise burası burası da 6 burası da 6 burası da 6 şunlar 3 kök 2 3 kök 2 45 45 90'dan olduğunu biliyorsun. Ve diyorsun ki hocam şu dik üçgende 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 katıdır. Yani Adana'dır öğretmenim demeyi de çok iyi biliyorsunuz kardeşim. Hemen çevirdim. 8 numaralı köşe taşımıza geldim. Evet bir alan muhabbetimiz olacak galiba. Yok, çevre muhabbetiymiş. Yok, taralı alanı soruyormuş. Bakalım. 2 tane kare var. ABCD'nin ile AGFE'nin kareden e çevreleri toplamı. Şimdi bunun çevresini şöyle ye ye ye o ye yazarsam bunun çevresi 4ye ve büyünün çevresi bakın y artı x ya bir kenar, 4 tane y artı x var değil mi? Şunların her biri y artı x Şurası da x hatta O halde 4y artı 4x de buradan geliyor Büyünün çevresinden Ve bunların çevreleri toplamı 48'miş Hadi hepsini 4'e bölelim Y kalır, x kalır, y kalır, 12 kalır Yani 2y ile x'in toplamı 12'ymiş Tamam Bize neyi soruyor? Taralı alanı vermiş bize 72 demiş. Buna göre GbX nedir diye soruyor. Şimdi taralı alanı biz nasıl buluruz? Taralı alan büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacağım dostum. Olay bu. Peki büyük karenin alanı ne? Y artı x'in karesi. Eksi küçük karenin alanı ne? Y kare. O zaman hadi çıkartalım. Şunu açarsam birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Şu eksi y kare var değil mi bir de burada? Eksi y kare. Bunu da bize 72 vermiş. Bakın y kareler gitti. Şurada x kare artı 2xy. Yani x parantezinde x artı 2y'yi 72 diye biliyormuşuz lan biz. E biz x artı 2y'yi az önce ne bulduk? 12 bulmadık mı? Demek ki x eşittir 6 olacak ki orası da 12 çıksın. Peki geldik ikinci sorumuza 6 demiş şurayı karelerin alanları toplamı lan bu küçüğüne x diyeyim x x x büyüğünün bir kenarına da y diyelim bizden x kare artı y kare isteniyor dostlar kaçtır diye karenin alanları toplamı gel, gel bakayım şu diküçgene bu dik üçgende pisagor yapsan x kare artı y kare eşittir 6'nın karesi 36 gelmez mi? Ceyhan'ı paketleyelim o zaman geldik şuna CF 8 vermiş peki Şurada iki tane eşit kenar var. ABC'de kare demiş alan D. A E. Şuranın alanını soruyor. Bu üçgenin alanı. Şimdi buna X diyelim. Buna da Y diyelim dostlarım. Karenin bir kenarı Y çıktı. O halde burası Y eksi 8. O halde burası Y eksi X. Bunları bir yazalım. Şimdi benden bu üçgenin alanını istiyor ya bu sıpa. Diyeceğim ki bu üçgenin alanı. X çarpı Y bölü 2'dir. Doğru mu? Benden bu isteniyor yani. Peki şurada Pisagor bağıntısı yapsam 8'in karesi 64 ile y eksi x'in karesinin toplamı şuna k diyelim şu da k. k kareye eşit mi dostlar? Peki canım kardeşim lan şuradan Pisagor yapsam o da k kareye eşit bak x kare artı y kare de k kareye eşit. Hadi düzenleyelim burayı 64 artı y kare artı x kare eksi 2xy eşittir. X kare artı y kare, x kare y kare, x kare y kareyi götürdü. 64 eşittir 2xy oldu. Demek ki x y eşittir 32 geldi. Bana da ne lazım? X y'nin yarısı lazım. 32'nin yarısı 16 yapar. Dördüncü sorudayız. AB'den EF'yi çıkartırsan diyor. Bak, AB bu, EF bu. xten y'yi çıkarırsan 2 kalır diyor. Buna göre, taralı alan 32 ise, taralı alanı nasıl bulacağım? büyük karenin alanında küçük karenin alanını çıkartırsam bu da 32 32'ymiş. Bakın 2 kare farkı geldi. Bunu nasıl yapıyorduk? x-y -x ile x artı y'nin çarpımıymış 32. E, x-y isen 2 diye biliyorsun. O zaman x artı y 16 olacak ki çarpımlar 32 olsun. Bunu da bulduk. Karelerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. Büyük karenin çevresi 4x küçük karenin çevresi 4y yani 4 parantezinde x artı y'yi soruyor. Biz x artı y'yi ne bulmuştuk? 16. Çarp 4 64'ü paketle. Evet dostlarım 8 numarayı da gömdük. Hadi burada bir duralım. Bir dahaki videoda da devam ederiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar.